Hadi Yavuz Yalnız beklediğim kişi daha gelmedi Orhan Yavuz'a bir mesaj atsana Benim canlı yayına o gelsin Şimdi ben birini bekliyorum da Kaçırmamak için dikkat ediyorum Yavuz'un gelmesini bekliyorum Yavuz'la tanışmanızı istiyorum Çünkü Çok isyan etmiştik her şeye <gülüyor> Yavuz'un şarjı mı bitti Orhan Vallahi Şaban ben bir dostum için açtım İzlersen eğer vaktin varsa Katılabilirse katılacak da Gelemedi bir türlü Bir izle bir tanışın Ama gelmedi Hadi Yavuz Orhan şu Yavuz'a bir bak ya Yavuz bir sen gelemedin be Orhan şu Yavuz'u bir arasana ya Merhaba Dostum Yavuz'la konuşayım Sen de bir ya Yavuz gelse şarj değil o bilgisayardan katılıyordu zaten oran. Hani gelmedi? Ha, engel yok. O şimdi istek atmayı bilirsin burada Yavuz. Yavuz buradan istek at. Çık tekrar bir istek Tek at. at. Evet tamam. Şimdi Yavuz kardeşimiz engel yok. 23 sayfamızın Elospor hastası. Onun admini işte, i̇şte Yavuz, yavuz kardeşim 724 evde. evde Bir dakika kahve Tamam sen tamam, hazırlan ben konuşuyorum 724 evde günde, bizim, bizim gibi 3-5 günde canım sıkıldı Boğuldum dışarı çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım. bulaşık falan da yıkamıyor Yavuz, hoş, yavuz geldin. hoş geldin Hoş bulduk abi Ama kendini bir göster ya şöyle yüzünü bir görsün bir dakika Hep saklıyorsun yüzünü ya Yavuz hoş geldin Hoş bulduk abi bir an dur oldu ama başardık. Başardık. <gülüyor> başardık. <gülüyor> <gülüyor> ya, de... şimdi, şimdi yahu seni yahu bir dinleyelim. dinleyelim. Abi, bu, evde, bu evde insanlar, insanlar, insanlar sıkılıyor, ya. sıkılıyor ya. Sen, sen, sen neler yapacağız. söylemek istersin? Evde, evde sıkılıyorlar mı abi? Evet, sıkılıyorlar evet sıkılıyorlarmış haftada. bir haftada. Ama Kesin kendini bir gösterseydin de... hep, bu... hep saklıyorsun ya. Abi bir dakika telefonu arayın Tamam ayarla tamam, acelemiz yok. Ace Samahkan buradayız. Sabah, sabah. <gülüyor> Başaracağım inşallah. Başar, başardın. başardın, bence başardın. bence başardın. <gülüyor> <gülüyor> abi, aha, böyle nasıl Çok iyi, çok iyi. bir şey rica etsin. Eee, sende telefonu yan çevir abi. <gülüyor> Yandı yan çevirsem, çevirsem onu değil mi? O o o bir sayfam. Evet, evet. Ha, tamam, tamam. çok iyi. Ooo, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bizlere bir güzel kendini yormadan, biz bir konuşmanı, konuşmanı istiyoruz senin. Abi, e, beni tanıyan, e, tanımayan herkese selam olsun. Evet, ahmim milletin canı çok sıkılıyormuş ben. E, ben de haberlerde takip ediyorum. E, milleti takip ettiğim kadarıyla gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum ya ben ne bir problem var ya da millet taci bir problem var <gülüyor> ülkemin bulunduğu bu e, ortamda bu sanggın hastalığının fazla yayılmaması için devletin verdiği kararları uygulamayan vatandaşlar oluyor, genelde yaşlar oluyor. E, yaşlara bir şey diyemiyorum. E, çünkü yaşlara anlatmak gerçekten bazen güç oluyor. Ama kaşımda ben evde sıkılıyorum deyince tepem atıyor açıkçası. E, ben otuz yaşındayım ağabey eee seni sen, sen beni gelip gördün evde ağabey eee yani ben sadece bir sol konumu eee kısmen kullanıyorum eee yedi yirmi dört eee evdeyim daha doğrusu eee Diyelim ki üç ayda veya 6 ayda bir e, Dışarı çıkma imkanım oluyor o, o da kısa süreli dışarı çıkmalar e, Genelde e, Çok mecbur kalmadıkça e, Dışarı çıkamıyorum e, Yatana kastalar Durumunu bilenler bu durumu e, anlayabilirler diye düşünüyorum. Ha, sağlıklı kişiler e, çok anlamazsa da e, ııı çok beklemiyorum. Çünkü aynı durumu yaşamıyorlar. Engelli bir kişi nasıl yaşar? Engelli bir kişi e, dışarı çıkmak ister mi? veya istekleri nelerdir? eee bunu eee sağlıklı kişilerin eee çok bilmediğini düşünüyorum eee şunu söylemek istiyorum açıkçası yani bu ortamda dışarı çıkmak isteyen kişilere şunu söylüyorum eee benim gibi hastaların bir şey çıkma imkanı gerçekten çok zor neden zor çünkü evde iki erkek olmak zorunda iki erkeğin olması yetmiyor tabii <gülüyor> bir de dolaşırken birinin yanında gelmesi gerekiyor Şimdi direkt başına çıktığın zaman benim gibi kas hastalarında ani katılmalar, ani ani dışı hareketler olduğu için e, tekrerek lisansa sandalyenin konduğunu kaybedebiliyorum. Ani hareketler, ani katılmalar e, oluyor. O olduğu zaman sen tekrerek lisane diye e, kontrol edemedi de sağlıklı kişiler sağlığının kıymetini çok bilmiyorlar bilselerdi şu iki haftalık içerisinde kimse evden e, çıkmazdı yani kısacası sağlık sağlıklı kişiler sağlığının kıymetini bilseler evden Kafasını bile dışarı çıkar Değil mi? Değil mi? Ya bu kıymeti bilmiyorlar. Şimdi, ben kendime örnek verecek söylüyorum. Mesela dışarıda yağmur yağar. Kar yağar. sağlıklı kişiler der ki, ya bir de çok yağmurun altında bir dolaşak gerek. Öyle değil, öyle değil mi abi? Evet, evet, evet. E, benim gibi e, dolaşmayı bırak abi, dolaşmayı bir kenara bıraktık. Pencereden bile bakamıyorlar. Yani e, en basiti yağmur veya kar yağdığında dışarı çıkıp dolaşmak isteyenler çıkamıyor. Ama biz... Sen e, camdan bile bakamıyorsun değil mi? Ama, camdan, camdan bile camdan bakamıyorsun. bakamıyorsun. Aynen öyle abi. Camdan bile bakamıyorum. Mutlusun ama, Mutlusun ama her, zaman, her dedi. zaman dedi. Ama... E, mutluyum. Niye abi? Çünkü... E, yaradan böyle istemiş. <gülüyor> yaradan böyle yaşayacaksın demiş. E, biz de yaşıyoruz böyle mücadele ediyoruz her türlü koşulda